Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Türkiye Modern Dünya Osmanlı Kurma serimize devam edeceğiz Tekrardan bir haritamıza bakalım Arkadaşlar Şimdi Hırvatistan'ın Buradaki iki toprağını alacağız Buradaki toprakları alacağız Buraları alacağız Burayı alacağız ve Kırım bu benim Suriye'yi alalım. Ya da uzun olsun. Bu benim bölüm diğer bölümlere göre daha uzun olsun. Hem Suriye'yi alırız. Hem de diğerlerini de hallederiz. Hallederiz arkadaşlar. Şimdilik en son araştırma yatırımı yapıyorduk. Ee, bak bu Hindistan biraz kaşınıyor ama gelir... Gelir arttıkça artıyor. Ordu bakımımız. Ekonomide en yükseğiz. Nüfusta da. Fethedilmiş eyalette. Oha. Nasıl lan? Neyse. inşa edilmiş yapılarda Rusya atak yaptı. Şimdi. Önce bir Rus. Rusya diyorum ya. Suriye'yi bir kuşatalım. Şuraya gelsin bu. Bunu verelim. Üretim Her yere 20.000'i 20 buraya. 20 buraya. 20 buraya. 20 buraya. 20 buraya. 20 buraya. Şimdi tabi ki de bu yetmiyor. Ee, şimdi burada ben ordu basacağım. Arkadaşlar çok kısa bir sürede bayağı bir bastım. Şimdi tüm orduları biz bir Ankara'ya çekelim. arkadaşlar izonu konuyor ben videoyu durduruyorum Arkadaşlar Suriye'nin tamamını aldık şöyle asimilasyonlarımızı da yapalım Suriye'den sonraki hedefimiz bu İtalyan yine ne işaret çeviriyor bak ekonomi bir anda uçmuş Adamların sadece 85 bin ekonomisi kalmış. İsviçre ne diyor lan bu? Bir dakika abi. ikinci Pakistan. Bakın Sri Lanka bir anda fırladı. Bunların ek ekonomisi kaçınılmaz. Olmuş. Çekoslu Ay Çek ya. Yani. <Gülüyor> Şimdi çek ya. Burada neyse. Bunları boş verelim. Asimilasyonlar bitsin. Ordu basalım. Arkadaşlar Dünya kapandı Ben de Dünyayı tekrar açtım Ve Şu an bir şekilde barıştım Adamların ekonomisi birden uçtu Arkadaşlar Bu yüzden Şimdi tekrardan Savaşacağım arkadaşlar Ama bu sefer bayağı büyük Borda toplayacağım şu an ekono ekonomi sen sende bir so 200 binlik bir ordu toplayacağım arkadaş Var. şimdi şunları, şunları Şuraya getireyim arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bunlar buraya gitsin arkadaşlar kazanıyoruz kazanıyoruz kazanıyoruz ne bir ne kadar bir şey yapıyor mu senin ne yaptın ne yaptın ne yaptın ne yaptın ne yaptın ne yaptın Gir. Sadece burayı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Adam ol. Fransa'yı bile yendik be. Nasıl bir yeneceğiz be. Nasıl yendik ya. İmkansız başardık. Fransa'yı yendik. Ekonomi 4000 milyon. Ay 4 milyon. Hala 4 milyon milyon dilzaman. Ankara milyon dilzaman. milyon dilzaman. milyon milyon Tam um, bir buçuk iki Kimi yapmış köpek ya Neyse nerede bu İsrail nerede İsla İsrail gitmiş musun? Mısır mı Ya en alınmaması gereken ya. Mısır almış Abi baksanıza Arkadaşlar videomuz burada bitsin. Görüşürüz. Bay bay.